Arkadaşlar merhaba, bugün yanımızda orman koruma dairesi başkanlığı değil mi abi? Başkanlığı, başkanlık. Başkanlığından İlyas abi yanımızda. Bugün bize çok merak edilen birkaç konuda ışık tutacak. Bunlardan, bu konulardan birkaç tanesi. Orman arazilerinde kamp yapma, orman arazilerinde avlanma, orman arazilerinde tuzakla avlanma, Şahıs arazilerine girmek, kamp yapmak gibi konuları soracağız kendisine. Kendisi de bize bizi bu konuda aydınlatacak. İsmail sen abi önce bize şey bahset. E, tam olarak ne iş yaptığını anlat. Yaptığın bu daire başkanlığı ne iş yapıyor ondan bahset biraz. Bizim dairemiz 1941 yılında kurulmuş. 4085 sayılı kanunun 30. maddesine göre çalışır. Sahip bir tapulu arazilerden vergi alır, bu arazileri korumaktan mükelleftir. Ama tabii bununla beraber bölgedeki orman bölgelerini de siz bakıyorsunuz, değil mi? Tabii. Şimdi şöyle bir şey de var. Biz bu arazileri gezerken, malum Çünkü atalarımız, dedelerimiz bizim orman arazilerinin bazılarını açmışlar kendileri kiraz ağacı, işte zeytin ağacı hı hı, gibi hı. Ay, meyveli şeyler, ağaçlar dikti dolayı bu e, buralara biz de bakıyoruz. Bakarken hı hı. de haliyle ormanın içerisine giriyoruz. Evet. Oralarda yapılacak olan işte piknikti. E, yasak sezonu başlıyor biliyorsunuz. Evet. Şu an şöyle bir şey de var. E, valinin göndermiş olduğu e, bu seneki yasa eskiden 1 Haziran 1 Kasım'dı. Şu an bir Mayıs 1 Mayıs, May bir May 1 Mayıs May şu an 1 Mayıs olarak başlatıldı. 1 Mayıs'tan itibaren ormana girmek, piknik yapmak yasak. 1 Mayıs 1 Kasım arasında Evet. 1 Mayıs 1 Kasım arasında bu bütün orman alanlarının hepsini kapsıyor değil mi? Çünkü yangından tabii, dolayı, tabii, tabii, zaten av zaten yasak. Tabii av yasak. Hı -hı. Av yasak olduğundan dolayı biz onlara da bakıyoruz. Avcı herhangi bir şekilde işte kuşları vurursa Hı -hı. biz onları da ceza işte uygulanıyor. Peki mesela bu tarihler içerisinde... Orman arazisinde bir faaliyet tespit ettiğiniz zaman buna bir ceza işlem uyguluyorsunuz. Tabii. Bunların ücretleri ne kadar Bunlar, kabaca? Bunların ücretleri mesela diyelim bir Kamp e, yapman, yapmaya gitti. Kamp yapmaya gitti. Mesela sahipli tapulu arazilerden bahsedelim. Hı hı. Arazi sahiplerinden izin alınmadığı sürece hı hı. E, arazide kamp yapıldığında işte şey yapılır. 4081 sayılı kanunun 31 maddesine göre ceza işlem uygulanır. Evet. Ve arkadaşlar oradan bir an önce uzaklaştırılır. Evet, e, tabii şey e, ka, e, arazi sahibinden izin almak yetmediği gibi aynı şekilde sizin dairenizden ve jandarmaya da bilgi verilmesi gerekiyor değil mi aynı şekilde? Tabii arazide kanalize zaman e, yangın, özellikle yangın sezonunda arazide işte kamp yapacak arkadaşlar kaldığı zaman ilk önce kaldığınız bölgenin jandarmaya bildirilip hı hı. daha sonra bizim dairemize gelip. Bizim dairemizden izin alınarak iki yerden izin Hı -hı. alınıyor. Bu iki yerden izin alındıktan sonra şey yapabilirsiniz. Hani gönül rahatlığıyla kalabilirsiniz. Anladım. Tabi ateş konusunda tabii, çok ateş konusunda dikkat ederek. Çok kesinlikle. Kesinlikle. Tabi. Aynı şekilde bu arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz sefer yayınladığım tuzak yapımı ile ilgili birkaç soru sormak istiyorum ben şimdi. E, tuzakla avlanma konusu nasıl ülkemizde? Kanunen nasıl? tertiplenmiş nasıl tazim edilmiş bu tuzaklı av yapmak kesinlikle yasaktır e, kademeli bir şekilde av açılır hı hı. mesela diyelim ilk başta açılan av üvey avıdır. Hı hı. üveykten başlar e, ne bileyim ondan sonra arkasıyla sırasınca gelir evet evet siz üveyk avı ilk açılan av bayramları yapılır burada av bayramında üveyk yerine gidip bir tanesinca vurursanız hı hı. siz cezanın büyük bir ceza işlemi uygulanır anladım tabi zaten tuzaklı av avlanmak tamamen yasak kalmıştır tamamen tamamen yasak Evet. Peki tuzakla avlanmanın cezası ne kadar? Tuzakla avlanmanın cezası bakın av açık olsa dahil mesela bıldırcından bahsedelim. Bıldırcın kişi başına, avcı başına dergilerini ödediği zaman 5 tane vurabilir. 6. vurulduğu zaman bu hayvan fazla katliama girdiğinden dolayı 6. hayvan için ceza işlem uygulanır. Hı hı. Her hayvan 5 milyardan başlar. Hı hı. Cezaları 5 milyardan başlıyor. Ve evet. hayvanın cinsine. Vurma e, kapasitesine göre de değişiyor. Katlanarak artabiliyor. Katlan, tabii tabii. <gülüyor> katlanarak artıyor. Arkadaşlar burada e, sanırım bu konu dikkatinizi çekmiştir. Ben e, size geçtiğimiz sefer tuzak yapımı konusunu anlatmaya çalıştım. Tuzakta e, tetkik mekanizmaların nasıl çalıştığını anlatmaya çalıştım. Benim o videoyu çekmekteki amacım çok zorunda kalırsanız bir hayatta kalma mücadelesine girmek zorunda kalırsanız nasıl bir yol izleyeceğinizi size anlatmak için yapmış olduğum bir videoydu. Zaten burada yetkili bu konuda yetkili bir birimden birim mi denir abi ne dedi? <gülüyor> birimden e, ge, gerekli bilgiyi aldık. Bu da sizin için çok önemli bir referans noktası arkadaşlar. Senin söylemek istediğin bir şey var mı abi bu konu hakkında başka? Yani Bizim takipçilerimize Fazla etmek istediğim şey var mı? Takipçilerimize var yok. Şu an herhangi bir şey yok. Tamam. Ya yani doğaya saygılı olun. Doğaya saygılı olun. Çöp piknik yaptığınız zaman da çöplerinizi evet, atın. Evet arkadaşlar. Atın. Şu anda siz görmüyorsunuz ya. ama şehirden çok uzak bir noktada değiliz. Yaklaşık 2 kilometre falan eee şehre mesafemiz ama burayı görmeniz lazım. Ben elimden geldiği kadar video çekeceğimiz yeri temizlemeye çalıştım ama e, burası gerçekten çok pik gibi olmuş. Hatta buranın eski ismi ne abi? Ee, Bornava Belediyesi'nin eski çöplük mevkii olarak geçer. Evet, bu ee, hala an, da öyle galiba. Ha, hayır, öyle değil. Belediye şu an bu çöpleri tabii kaldırdı buradan. Onların yerine ağaçlandırma yaptı. <gülüyor> yok yok, şey açısından diyorum. Yani insanlar hala öyle davranıyor. Evet, insanlar zaten, aynı böyle. şekilde davranıyor ama maalesef bunların önüne de geçemiyoruz. Gördüğümüz arkadaşlarımız yazar işlemi buluyoruz. Evet, onunca da aslında Hemen onu da dile getirelim. On 481 sayılı kanun 30 bin vaticiliğe göre yine Tekrarlayın. Arkadaşlarının aklında kalsın. E, Bitlilik cezası 80 milyondan başlar. E? Artık hissettiği duruma göre de ağırlaştırılabilir. Anladım. Yani Bunu... idari para cezası dediğimiz olay. Evet. E, para cezasına çarpılabilir. Arkadaşlar bu konulara özellikle dikkat edin. Benim İlyas sormak istediğim başka bir şey yok. Ama siz aşağıda yorumlarda aklınıza takılan bir şey olursa sorun. Nasıl olsa kendisiyle bir tekrar karşılaşacağız. Ben kendisine tekrar o soruları yöneltirim. O cevap verir. Ben de sizlerle paylaşırım. Böyle i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim.